Şuradan şey yapacağız, sosyal bir test yapacağız. Hemen şu tepede. Ee, kafe, restoran. Böyle bir test da buraya yapacağız. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde ziyaret tüm vatandaşlarımızın Elimizin. evlerine kadar doğalgazımız gidecek ve daha kaliteli bir yaşam standartlarına ziyaretli hemşehrilerimiz ulaşacak. Her alanda hizmetler yapıldığı gibi bugün doğalgazla ilgili de hizmetlerimizin başladığı gün oldu. Allah kazasız belasız güzel bir şekilde Abi. bu hizmetleri vatandaşlarımıza, ziyaretlerimize nasip etsin inşallah. Allah Hayırlı uğurlu olsun, olsun ziyaretiniz. Allah, Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bize bu kaliteli hizmeti sunduğu için. Bunda emeği olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Benlere sağlık. Teşekkür ediyorum.